Sevgili Hocam. Sevgili Mustafa Can. haber? Bir sene daha yaşlanmışsın. <gülüyor> Böyle hafif 1980'li yıllar havasına dönmedik mi? Siyah background. Siyah background'ın önünde, siyah siyah kıyafet. Geçen Dursun Ali ile yaptığımız programda da öyle Çok olmuş. Çok iyi olmuştu yalnız ya. <gülüyor> Bayağı bir baba filmi gibi. öyle <gülüyor> yani arka tarafta. <gülüyor> şu mahalleden bu tarafa geçmiyorsunuz arada Sarı da öyle bir arka planla paylaşmış Instagram'da. Hoşuma <gülüyor> Kaçakçılık gitti bende falan diye. Ben bile fena gözükmüyorum ortamda. Demek ki uygun kıyafeti giydiğinde yani illa... Ben bile de yahu. Yok abi ben hiç kendimi öyle Alpacino modunda göremem yani. Hatta şey çok hayal etmiştim. Dedim, mafya toplantısına otursam kesin olay dağılır yani. Dağlar. Bana baka baka ya abi git anlamsın. Adam öldürmek yanlış falan bir konu. O kadar böyle o çocuğa da ya falan. <gülüyor> Güzelmiş. Kendini bilmek önemli azizim. <gülüyor> ya bir şey yani zihinsel performansını sorgulayan mafya babaları falan şeyde. Aslında öyle ortamlara girmek girsek ya. ya. Vallahi hiçbir olmayacak yerler ne bileyim işte hakikaten. Katiller toplantısı, hırsızlar konseri. <gülüyor> <gülüyor> e ama onun da bu 1980'li yıllardaki etkisi kalmadı. Yani hani şimdi artık böyle sevmeyeceğimiz adam tipi. Sen böyle. bir şey diyorsun yani ya, bir kitap yazıp da dünyayı değiştirme işi bitti. Hakikaten herkes acı verecek kötü adam devri de bitti galiba. Bitti, herkes evet. lokal çalışıyor. Evet, yani. <gülüyor> evet, evet yani. Çok üzgün. O kanaat önderi olab olduğu yerde iyi ya da kötü de olsa kanaat önderi olabilecek rol modeller, kimliklenmeler dağıldı. Herkese yaygın olan şeyi dağıldı. Bir seneyi daha bitiriyoruz. Yani. Ne diyorsun? Valla ne bileyim ben çok 50 tane bitirdim. <gülüyor> bir faydasını görmedim yani. <gülüyor> Bundan sonra mümkünse daha yavaş bitirmeyi, tasarruflu olmayı düşünüyorum. Hızlı bitiyor çünkü. 3 hafta önce 23 yaşındaydım. Bir döndüm. Tak 50 olmuş. Evet yani zaman algılama ile ilgili öyle bir genel teori var ya yani 5 yaşındaki bir çocuğun bir yılıyla o hayatının 5'te biri, bizim bir yılımız artık. Yani gayet tık tık tık hayatımın 1/5'i düşünsene. Yani bir yıl. Bir de ben ilk defa şey deniyorum. Sanat eğitimi alan bir adam olarak bu benim için acayip büyük bir dağ aşmak gibi bir durum. İlk defa bir hafta şey bir yıl boyunca hiç kesintisiz her hafta Haftalık iş listesi ve bilmem ne gibi belli bir plan yürütmeyi denedim. İlk defa 2022'de bunu yapabildim. Derinlik çöktü sana ondan sonra. Böyle <gülüyor> sakinleme geldi yani. Ben ya de tam derz. Ben iyice saldım bu sene. Yani zaten yani pandemiden sonra. Baktım her şey gene aynı gidiyor. Dedim abi ne gerek var yani hiç. Yavaş yavaş işte hayatı kritik anlamda etkileyen bir sürü değişimi yaşıyoruz ama genel bir blok halinde geçtiğinde artık gerçekten yıllar hap gibi duygusuna geliyor yani kaçınılmaz bir şekilde. Daha ama öğreneceğim bir mevzu var. Öğrenme işi biraz yavaşlatıyor gibi görünüyor bende. Bir işte 70 ile 80'ine ne kadar öğreneceklerim var. Ancak o arada öğrenip öleceğim 5'in sırada. Yani. <gülüyor> zaten tabii öğrenip ne yapacağız yani sonuçta. Hani yaşamak öğrenmek abi. Ben bugün sabah karşıdan karşıya geçerken biraz yürümeye çalışırken spor amaçta. E bu mesela bacak yaralanması uzun süre yürüyememe falan koşullarında hep şeyi bekliyorsun. Yani bir iyileşecek tekrar yürüyeceğim falan diye. Ama mesela bazı diyor ki işte üstünden bir Ağustos daha geçecek ancak öyle iyileşecek. Ben zaten Ağustos'ta yaptım kazayı bu en azından bir yıl demek. Hani böyle bakınca çok uzun da bir süreç ama şeyi fark ettim mesela karşıdan karşıya geçecek. O aksak aksak yürümeye, arada bir dinlenmeye alışmışım yani. Hani mesela hep öyleymiş gibi geliyor bana. Çünkü 2-3 ayda bir şekilde o ritmi oturturuyorsun Hiç mesela düzelmeyecek olsa bu durum Allah korusun. Ona da nasıl adapte olunabileceğini fark ettim. Yani mesela insan felç geçiriyor, yani hiçbir tarafı çalışmıyor falan. Ama öyle bile yaşayabiliyorsun. İçindeyken nasıl adapte olduğunu çok analiz edemiyorsun ama bir şekilde hayat seni. Kısacası yani sıkıysa yap. Yapamıyorsun ki yani mecbur adapte olacaksın. Bu adapte olabilmen enteresan bir hikaye yani gerçekten. Ben buna bile benim gibi zıp zıp gezen adam alışmışım yani. Galiba mesela 1980'de 90'da olsaydık adapte olma ana konumuz olacaktı. Ama genel olarak adapte olmayı dışarıdan bakan zihne sahip olmayacaktık kültürel olarak. Şimdi farkında olmadan bilgiyle alakalı... Meta kognisyon diyorlar dışarıdan. Evet yani o kendimize dışarıdan bakan hani biz de düşünmeyle ya da bir şeyle alakalı uğraştığımız için belki cebimizde olabilir ama bence dışarıdaki insanı da ya da en azından bizim kanala geldik ve bizimle beraber sohbet eden insanların ciddi bir bölümünün de e, böyle bir kültürel değişimi de yaşadığımızı. Mesela hani... Şimdiye kadar son 10 yıl içerisinde ne değişti, 5 yıl içerisinde ne değişti dediğimizde bir zonklama var ya, bir taraftan baktığında hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Hani uçan arabalar falan, hani şeyde, sohbette. Bir taraftan da o kadar kritik, o kadar köşe bentlerinde bir sürü şey değişti ki hayatımızda ve bu o kadar yakın sürenin içerisinde oldu ki. Yani şimdi bizi izleyen herkesin kaçınılmaz bir şekilde eğer yoksa ben kullanmıyorum diyen lütfen yorumlara yazın rica edeceğim. WhatsApp kullanıyoruz. Yani mesela adını sakınmayacağımız kadar marka olarak hayatımızda jenerik yerleşen yapılardan bir tanesi. WhatsApp'ın ömrü 5 yıl ya da hani 5 yıl, 10 yıl aralığının içerisindeki bir dönemin içerisinde hayatımıza girdi. Mesela sosyal medya hayatımızın, o sosyal medya bağımlılık yapıyor, sosyal medyada şu oluyor, tüm ilişkiler sosyal medya yüzünden bitiyor, sosyal medya yüzünden başlıyor dediğim şeyin ömrü 10 yıl. Hani 10 yıl, 15 yıl hayatımızdaki kullandığımız şey sanki şeymiş gibi önce 4000 yılında Facebook'u keşfettik hani böyle gülüyormuş gibi kültürel olarak. Halbuki çok yeni bir sürecin kendisi. Benim kız diyor ya bildim bileli var diyor. Var, evet. bravo yani hani birileri için öyle ama senin kızın kendini bildim bileli dediği sürede 15-20 yıl işte yani. 10 sene <gülüyor> <Evet>. abi. <gülüyor> 10 yaşına kadar biz kendimizi biliyor muyduk abi? <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Buradaki bu değişimin kendisini düzgün adledememek ya da isimlendirememek mesela bu yılın ...içerisinde benim çok kritik bulduğum iki tane şey var. Bir tanesi DALI. Sektör değiştirecek gibi görünüyor. Yani işte ben grafik görsel tasarım o sürecin içerisinden geldiğim için... ...stok görseller durumunun e, tasarımı kendisini nasıl değiştirdiğini bir kuşak öncesinde gördüm. Bizde benim eğitimini aldığım dönemde bir afiş tasarlama. Makul süresi 3 ila 5 gün, 7 gün. Ve o sürenin içerisinde de işte kişi... E, İhtiyaç duyulan nesnenin teknik özelliklerinden çok estetik özellikleriyle üzerine uğraştığı. Üretmek zorundaydı, çekmek zorundaydı. İşte fotoğraf varsa o fotoğrafı çekilecek, tasarımda yeni bir şey bulacak, düşünecek, yeni bir şey ekleyecek işin içerisinde. Onu yöresel anlamdaki durumuyla karşılaştıracak falan. Onu bir de uygulayacak, uygulaması da bir maliyetti, zaman maliyetiydi. Onu uygulayacak, hazırlayacak ve afiş böyle çıkabilen bir şeydi. Buradaki tasarımdaki tüm becerisel öğeler... Senin tasarımı sadece stok sitelere verebileceği. Stok sitelerden herkesin pıt pıt pıt tasarımı tek seferde alıp "Aa bu tasarım olsun, şu görsel olsun. Ben metni de buraya yazalım falan gibi." template. Şab evet, şablonlara dönüştürdüğümüz bir şey yaşamış idik ki bu yaşamışlığı da bir evre daha açtık. Dali diye bir şey girdi hayatımıza. Metin yazmayı bilenin aynı zamanda yetkin bir şekilde tasarım yapmayı da bildiği, doğası gereği tasarım yapmayı da bildiği bir yazılımla tanıştık mesela bir sektör yani gerçekten hani böyle korku filmi gibi konuşuyoruz ama hani lisede görsel tasarım bölümleri var, üniversitede görsel tasarım bölümleri var tamamı boşa çıkıyor ve beş sene yani beş sene içerisinde uygulamada böyle birleşecekmiş gibi görünüyor. Çeşitli fiyat kategorileri, becerilere göre fiyat kategorileri yerleşecek. Fiyatını veren ve bunu tarif etmeyi bilen herkes görselini alacak. Mesela bu bana o kadar büyük bir değişim Yaz gibi geliyor. Bir şey geldi abi. Her türlü maharetten Bilgisayar mühendisleri ve yazılım tasarımcıları kazanmaya başladı, dikkat ediyor <gülüyor> musun? Yani, o da bir maharet etti ama şimdi ondan parayı yazılımcı kazanıyor mesela, sanatçı değil. Ya bu çok acayip bir taraf yani. Daha önce düşünmemiştim ben bunu, şimdi aklıma geldi. O da mesela bu işin ahlaki sorgularından bir tanesi. Çünkü şey diyorsun yani, kübist bir bakış açısıyla bana bağıran keçi resmi ver diyorsun kübis kübist bakış açısı dediği şeyin kendisini kübik sanatçılardan alıyor. Yani aslında tamam. üretilmiş bir bilgiden o kalıbın kendisini alıyor. Baaran keçiyi keçi fotoğrafını daha evvelden çekmiş e, fotoğrafçılardan alıyor. Ama o verilerden hiçbirini copy paste'le yapıştırmıyor. O verilerin kendisini analizliyor, yorumluyor. O verilerden yola çıkarak sıfırdan yeni bir bilgi üretiyor. Hem de kaç alternatifle yani bir sürü alternatifiyle beraber. Bu bana çok ürkütücü büyüklükte bir değişim gibi geliyor. Ben değişimin devamında ne olacağını tahmin ettiğim için. Ya da işte Facebook'u bundan 20 sene önce masada konuşuyor olsaydık teorik anlamda kadar hobi bir şeydi, konuydu. Facebook dediğimiz şey şimdi ülke siyasetlerini etkileyen, cirosal anlamda ekonomileri etkileyen, herkesin çalışma ve iş hayatındaki konumunu biçimini etkileyen reklam satın almayı bütçeleri etkileyen bir şeye dönüşüyor ya şeyde. Bunun da aynı şekilde yapıyı değiştirebileceği görünüyor. Otonom teknolojiler burnumuz dibinde aynı şekil. Bir de ikinci GPT var ya Hah, ya. GPT onu diyecektim bir şeyde. Şimdi gibi. GPT ile beraber mesela gerçekten şey dedim bana sorarsan ile konuşurken bana sorarsan biz şu anda tarihte kritik anlamda bir yerde yazılacak bir şey görüyormuşuz gibi görünüyor. Çünkü Normal değil abi o. Yani onun vaat ettiği normal değil. Ne kadarını yapacağını test edecek kadar vaktim olmadı ama internette izliyorum yani. Adam herhangi bir yazılımı sadece tarif ediyor. Herif sana yapıyor. Herhangi bir şeyi ondan istiyorsun ve yardımcı oluyor. Benim yıllardır kıvrandığım şey vardı ya, akademisyene yardım edecek yapay zeka. Benim çalışmak onların bilsin, benim için okusun, bir özetlesin, bir zahmet falan diye. Ama bu işte. Yapıyor yani. Ben bir tane soru sordum. Neydi? Uganda'da 2020 yılında toplam kişi başına televizyon sayısı ne kadardı diye. Yerinde yeterli biri yok dedi. İnsan bu kadar doğru cevap veremiyor ya yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru cevap veremediğini Bilmediğini bile... bilmek de bilmez. Aynen. Aynen. Biliyor <gülüyor> yani hayvan. İlginç bir şey. Gerçi ürkütücü. Bizim için ürkütücü tabii. Bir sonrakiler bunun üzerine bir şey kuracaklar ama ama bir taraftan da bir şey var. Şimdi bunlar büyük deve dişi olaylar. Yani biz seninle baktım, konuştum, bunu görüyoruz. Ve mesela sinirimi bozan bir şey var. Bu pandemi ilk başladığında oturtup bir sürü programlar çektik ya. Aha. Abi iki sene üstümüzden bir şey geçti. Evlere kapandık. Bir şey oldu, bir şey oldu. Milletin işi gücü dağıldı. Uzaktan okullar kapandı bütün dünyada. Bir sürü şeyin değişeceğini öngördük ama onların hiçbiri değişmemiş gibi gözüküyor. Ben şimdi sokağa çıktığımda İnsanlar gene normal hayatında gidiyor gibi ama bu gene bugün sabah. Bu arada bu konuyu konuşacağımızı haberi miyok ama bugün sabah bununla ilgili enteresan aydınlamalar yaşamışım. Uçan araba işi benim de aklıma gelmişti. Aslında uçan araba değil de geleceğe dönüş zehirlenmesi geçiriyoruz ya biz. O hoverboard vardı ya. Aslında bebeler böyle geç, geçiyorlardı şeyle Mart'ı ile. olan dedim hala niye hoverboard yok falan. Şey gibi bu. Gelecekle ilgili beklentilerimiz bizim Onlarca farklı otobüsün geçtiği bir durakta özel bir otobüsü beklememize benziyor. Bizim otobüs bir türlü gelmiyor ama arada 80 tane otobüs geçiyor, biz onları görmüyoruz. Diyorsun ki bir türlü benim otobüs gelmedi. Biz galiba geleceğe biraz böyle bakıyoruz. Yani kafamızdaki bir tasavvur olursa o olacak gibi. O yüzden gelecekle ilgili çok tahmin yapan insan, ki ben bir ara öyleydim, günü kaçırıyormuş gibi geliyor. Yani şu anda olan değişimi görmüyormuşsun gibi. Seninle bir ara ayak üstü sen de ki çok şey değişiyor. Bana da hiçbir şey değişmiyormuş gibi geliyor. Çünkü ben insanlar da hakikaten... Hayırlı bir değişiklik olmasını bekledim ama iyice manyaklaştık yani pek Hani bir ders almış gibi değiliz. Böyle belki de normali bu. Ben insanı iyi tanımıyorum. Yani normali belki böyle olması lazım. Pandemiden hemen önceki tuhaf telaşelere, plan programlara, tırnakla geçirip tutunmalara, yani <gülüyor> lara falan geri döndük yani. Şimdi bu e, ahlaki anlamda ya da insani anlamda çok ilerleme kaydetmediğimizi gösteriyor gibi. tabii başta kendimi koyarak söylüyorum. Ama onun dışında mesela bir şeyler değişmiş olmalı toplumda. Bir tek değişen bir şey var benim hayatımda. Kimse artık hemen hemen fiziksel muhabbetler istemiyor. Online yapalım abi, online buluşalım, online toplanalım. Bir tek millet buna alıştı gibi. Sen gördün mü öyle bir şey? Yani mesela hayatta şöyle bir şey değişiyor dediğin bir şey var mı? Arka tarafta e, sektörlerin yatırımları ya da belli meslekteki iç iş tercihleri, biçimlerinin çok değiştiğini Kurumlarda. Görüyorum. Büyük kurumlarda ve yapılarda büyük değişim oluyor. Mesela bu konuşulabilir bir şey değildi. Uzaktan çalışma %17 ile 25 arasında sektörlere göre değişiyor. Yani o yüzdelik oranın içerisinde küçük bir oranmış gibi görünüyor ama yani bunu 5 sene önce yani seni çalışanlarının 5'te biri uzaktan çalışacak firmaya değil yani konuşulur konu değildi. Yani hani sohbeti Ama bizde de bizim şey akademiler falan da öyle. Şimdi bakıyorum. Ya ben bunları 5 önce yapacağım desem kimse gelmez mi? Kimse gelmez. Şimdi, Şimdi ofiste da... eğitim açıyoruz kimse gelmiyor. Aha, online yani, yok mu hocam? Online yok mu? Online katılamaz mıyım diyor. Mesela bu, bu tuhaf bir şey doğuruyor. Ya da mesela ben çalışıyorken hayatımı... Yani konusu danışmanlık tipi olan sağlık, eğitim olabilir. Ya da işte belli profesyonel konularla alakalı danışmanlık, hukuk olabilir. Bu konularla ilgili performansla mesela bir uluslararası müşterimiz oluştu. Almanya'dan, Kanada'dan bilmem ne dil birliğini organize edebildiğin sürece bir sürü insan senden profesyonel bilgi... E, Ağa Akademi'nin eğitimlerine tonlu. Neredeyse onda biri, onda ikisi yurt dışından geliyor Ağa Akademi eğitimlerine. Yarısı çok zaman. Şeyde. Yani mesela bu potansiyel 3 sene önce yoktu. Yok. Hani böyle bir gerçeklik de yoktu. Aynı içeride. teknoloji vardı ama işin garibi. Zaten burada hikaye şeydir ya. Yani dokunmatik ekran teknolojisi 1984 yılında keşfedildi. 90 yılında bankamatik ekranlarında biz kullanıyorduk. 2007 yılında Steve abi interneti üzerinden mobil cihaza getirdiğinde anlamlı oldu ya. Halbuki 30 senelik teknoloji yani hani o, o Bir Zorlanma gerekiyor. Gerekiyor ya da zaruri bir ihtiyaçla beraber öpüşmesi gerekiyor. Böyle çok kritik davranışlar gördüğümü zannediyorum. Hani sektörlerde bir şeyi tercih eder ilerlerken. Mesela şöyle bir şey oluşuyor. Biz bunu görmezden geliyoruz. Dünyada şu anda yanılmıyorsam yani bilgide yani açık yorumu açık kalsın sayısal vereceğim bilgi. Yanılmıyorsam 17 ülke şey ödüyor, vatandaşlık parası ödüyor. 17 ülke deneme aşamasında bunun içerisinde ummadığın küçüklükte ülkelerde var. Yani bir atıl ekonomi diye yani işte elde bir ekonominin birikmesiyle alakalı bir pozisyon oluşuyor. Şimdi mesela çok büyük bir değişim bekleniyor. Burada nasıl pozisyonlanacağı ile ilgili bir sıkıntı var. Az eğitimli grup toplumsal anlamda eğitim zincirinde daha altta kalan gruba çok az sayıda meslek kaldı ya. Kasiyerlik yapabiliyor, kuryelik yapabiliyor falan gibi az sayıda bir mesleğe doğru sıkışıyorlar oradaki hizmetle alakalı. E şimdi kasiyerlik yaptığını varsaydığımız yerde herkes de bir şey satıyordu. Kasiyerlik yaptığını varsaydığımız yerde otomatik marketler açılıyor artık girişine çıkışını Şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yani Kapitol'un içerisindeki Migros'ta kasanın bir tanesi kasiyersiz çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Abi yalnız şey. dur bir şey söylemem. Bu sabah ne sabahmış ya vallahi bu sabah oldu yemin ediyorum. Bankaya gittim ve isim vermeyeceğim yemin ediyorum ama ya keşke verseydim ya. Bir taraftan şu anda ikilemdeyim, Versen mi acaba diye. Akıllı gişe sistemine geçmişler. Yani gerçekten gözlerim yaşardı. Normal işlemden en az 4 kat daha uzun sürdü yaptırmış. 3 kişi yardımcı oldu. Eskiden bir tane gişede eleman vardı. Ve sonuçta yarısını beceremeden çıktık mesela ve bankada kimse de kalmamış bana korumalar falan yardım ediyor yazık yani orada işte insanı azaltacağız şey yapacağız falan ya bir de böyle bir tarafı, içimde kalmasın da onu bir söyleyeyim dedim. Ama ben. işte bunun bir adaptasyon süreci var. Bu birdenbire bu bunlar işte günlük yaşadığımız öyküler. Haklısın. Şimdi bu öyküyü yaşıyorsun. 5 sene sonra konu olmayacak. Aynen öyle. Bankamatikler gibi otomatiğe bağlı. Ot Otomateye bağlı. İlk bankamatik açıldığında da öyleydi hikaye. Ya da mesela çok ağır geliyor. Teknolojik olarak tamamlandı. Sadece toplumsal dönüşümü organize olacak olan şu otonom sistemler hikayesi. Evet. Lokal olarak şey artık mesela kuryeler yerine kurye gibi martı ile kurye arası düşünelim. Otomatik yani otonom. Ya da drone. Bravo drone ya da işte daha çok yürüyen sistemlerde belli kentlerin içerisinde denemesini açtılar. Yani yemek gönderiyorsun, zaten kapalı sistem yapıda, sen gönderiyorsun, bir şey yapıyorsun. Muhtemelen beş sene sonra drone yolları diyelim onlara, yani karayolundan giden e, otonom araçlar diyelim, a, e, şey otobüslere yol ayırdığımız gibi, onlara yol ayıracağız ve onlar belli hatlarda, belli davranışları yapıyor olacak. Ama şeyi görmüyoruz ya, bu bir sürü kurye dediğimiz çalışan insanın, a, yani daha başka bir meslek grubuna kaymasına neden olacak. Kariyer hayatının içerisinde devamlı böyle bir şey var. Hızlı, beseneden bahsediyoruz bak. Abi meslek kalmayacak. Onlar radikal gruplar tarafından yavaş yavaş alınacaklar. Sonra hepimiz birbirimizi yiyeceğiz. Dijital teknolojide civata yiyerek hayatta kalmaya çalışacağız falan. Şey var ya döngü. Ben, zamanlarda... ben ütopik, sen distopik yaklaşırsın bu tarz şey. Ama şey, şey. Abi, insan bunu kaldıracaksa, çok kalabalığız bir kez 8 milyarı devirdik malumu. Evet. Ya yani bunların da büyük kısmına biz uygun yaşam ortamı, insani yaşam ortamı, uygun eğitim, hatta temiz gıda sağlayamıyoruz. Yani öyle bir sıkıntımız var. Ya ne kadar bir insan, iki milyar insan açlık altında yaşıyor bugün. Yani 5'te mi, 4'te bir eder. Dolayısıyla böyle bir sistemin içerisinde tam teknolojik güzelleme iyi hoş da İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde, Ankara'da, Köroğlu'nda yaşıyorsan güzel. Yani ama onun dışındaki alanlarda, işte gettolarda, gelir alanı düşük, gelir düzeyi düşük olan yerlerde Bunlar hem uzaktan seyredilen tiyatro, avatarvari bir şeye dönüşecek insanlar için hem de oradaki işte işsizlik, yoksulluk. Düşünsene her insan bir alem ve o insanların aleminde bu yıllardır mesela kaldıramadığım bir şey var. O magazin programları vardı 90'larda hala arada bir devam ediyor. Geçen pazar birine maruz kaldım yemin ediyorum sakatlandım yani. Yine aynı şeyler oluştu. Işte, ünlüler bir şey yapıyor. Ya bir yerden çıkarken Elif'in ağzına mikrofon sokuyorlar öyle saçma sapan bir soru soruyorlarken bu tantana hala devam ediyor. Kışkırtma. Ama, o debdebe görüntüsünü mesela ne bileyim böyle Hakkari'de, Şırnak'ta bir köyde, bir böyle yokluk içinde bir yerde bir insanlar izliyorlar onu. Yani Hakkari'ye şuna gitme, burada İstanbul'da da var yani. Bilmem ne tepeye git arka tarafı. Öyle çok yoksulluk içinde insanlar bunu görüyorlar. Çünkü televizyon artık elinde yani evinde herkesin var. Ona maruz kala kala Aynı zaman dilimi içerisinde böyle insanlarla birlikte yaşamaya delirmemeyi nasıl becerdiğimizi ben yıllardır çözemedim. Yani çok ilginç bir durum var. Mesela burada da harburu parman savuran, yağdıran, yıkan, israf eden bir kitleyi gözünün önünde izleyip de nasıl olup da hala normal yaşamına devam ediyor insanlar anlayamıyorum ve bu uzun sürmeyecek abi ama ama çok yüksek bir adaptasyon var ya çok tabii ki yani de. benim ama, bacağımı adapte olmam gibi işte olmak gibi ama mesela bunu da şu anda fiziksel yaşıyoruz. Evet mesela Instagram'da bir İmaj, imaj pozisyonlanması var. Yediğimiz yemekler lük, lüks restoranlar, kitabımla, kahvem kahveye 100 lira verdim falan. Yani hani bu fotoğraf var. Kahve 100 lira ama bulaşık yıkarken fotoğrafı falan. <gülüyor> <yapmıyorum. gülüyor> Aynen öyle. Yani hani orada, orada bir imaj pozisyon diyorsun ve hani onun kendisi e, sosyal iletişimde bir mesajlaşma argümanı olarak kullanıyorsun. E buna bahsettiğin o tepenin ardındaki diye sohbetini yaptığımız aslında o biz de tepenin ardındayız bir başka yapı için. Bu arada kimseyi ötekileştirmiyorum. O Yok, bir parçası olarak söyledi. Senin de öyle söylediğini bildiğim için şey yaptım. O, o öteki olarak da bu konuya baktığımızda o da TikTok'la kocama çaydanlık şakası yaptığımla kullanıyor ya bunu. Yani yani ya da işte babama hamileyim dedim falan diye izlediğim videoyla adapte oluyor konuyu. Kendi alanında kendini ifade edecek bir yer buldu. Bir yer buluyor ve aynı teknolojiyi seninle aynı matematikte kullanıyor ve aynı sonuçlarını alıyor. Ve mesela şöyle bir davranış değişikliği var. Geçen internet fenomenlerinden bir tanesi bunun üzerine gayet düzgün de bir video çekmiş. Bence çok da tatlı bir yerinden yakalamış şeyi bilinirlik gücünü anlatmak için. Bu benim için çok iyi, toplumsal anlamda çok kötü bir şey yaşıyorum diyor. Ben diyor internet fenomeniyim diyor. Gerçekten çocuk YouTube'dan vesaireden ünlü. Ben diyor bilmem kimim dediğim andan itibaren diyor. Normalde, hadi, <gülüyor> marka ismi söylemeyelim. Herhangi bir markayla, bankayla bilmem ne yaşayacağın sorunun kendisini bana 5 saniyede çözüyorlar. Senin bir buçuk ayda çözdüğünü biliyorum diyor. Tamam, vermem bile ne açalım Samsung'la olan mesela Dakikada çözüldü. Çünkü senin bilinirliğin bir güç... Ve bu güçten marka olarak korktuğum için sistemle ilişkinde senin ilişkini kolaylaştırıyorum. Bireyin, öteki bireyin ilişkisini umursamıyorum ya da önceliklendirmiyorum bir iş değişinde. Geçen Şimdi bu arada bu da evet. çok önemli bir değişim, onun altını çizmek için söylüyorum. Evet. Para gibi hani eskiden saygınlık, ben bir milletvekiliyim ya da ben önemli bir şirketin patronuyum. Benim de YouTube'da 500 bin kişi var. Aynı şey oldu. Aynen öyle. <gülüyor> Enes Batur'a kim karşı <gülüyor> gelebilir? ki. Biz ise yani daha Abi bir abone olmuyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey. Hala tanınmadığımız yerler var ya. Olmuyor ki böyle. <gülüyor> Ben de güçlü olmak e istiyorum. şu 500 harbiden artık açıkmayın geçmeli bence ya. Yani hani bir uzun süre bekledi YouTube bin kapışma şey yapıyor. Tehlikeli bir kanal o yüzden. Orada tuttu bir 497.000 falan bandında <gülüyor> evet, Bir evet. senedir orada geziyoruz herhalde ne bileyim. Bu yani çok, çok uzun oldu evet yani böyle evet. hani gereksiz bir 500 bir 500 kutlaması yapalım konuyla alakalı şey bir eğlence. bir edelim. haber aldım. YouTube'da 1 milyon plaketi bitmiş. Onun için bekletiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Basma konusunda paraları kalmamış falan filan. Neyse o da olur inşallah. Beni abone olun yani ayıp yani şey, şey yapın söyleyen insanlara da gelsinler acık. Bak bu kadar program çekiyoruz. Neyse şu anda konu dağılmış. <gülüyor> ama güzel güzel adapte olduk şeyde. Konu buraya gelecekti. Şöyle bir şey var. Değişimin içerisindeyken insan zaten hayatında da böyle bir şey var. Ben bunu çok anlatırım ama toplumsal planda galiba görünür bir şeyler görmeyi çok istiyorum değişim anlamında. Aslında yaşlandığımızda fark etmiyoruz mesela. Ben işte Berbere gittiğimde önüme dökülen sakallarımın rengine bakıştı. Bunlar kimin lan oluyorum. Halbuki her gün aynada görüyorum ama yüzünün önündeyken fark etmiyorsun onu. Hayatta da böyle değişimler dipten derinden. Bir şeyler oluyor muhakkak da o şeylerin göze batan kısımlarından işte ben genellikle memnun değilim. Hep yani böyle köpüklü ve iğrenç olan kısmı yukarıda <gülüyor> duruyor. Deniz gibi. Altı çok güzel belki ama bilemiyorum. Değişim, değişim konusunda ben pandemiden sonra çok memnun olmadım yani. Böyle, e, ben bu değişim hikayesinin nasıl hareket ettiğini ben yine sizin gibi biyologlar aracılığıyla anladığımı düşünüyorum. <gülüyor> Biz niye anlamadık? <gülüyor> yani tamam, evrimsel anlamdaki çabamızın zeminini anlayınca değişimi anladı, sezdim. Daha doğrusu en temiz background hikayeyi burada yakaladım. En arkadaki planı ya da davranış. Mesela biz gerçekten birbirleriyle organize bir kalabalıkla alakalı evrimsel bir çabamız var. Buna bakınca değişimin ana matematiğinin nasıl hareket ettiğini anlıyoruz. Bunun bu akli bir tercih değil. E, tabii ki. Güdürsek. Büyümek istiyor sistem. Tabii. Şimdi, ama bir yandan da organize olarak büyümek istiyor. Büyümek istiyor, organize olmak istiyor. Büyümek istiyor, organize olmak istiyor. istiyor, organize olmak istiyor. Ha, o yüzden evet. kente geliyoruz, kalabalıklaşıyoruz. İletişimi çok seviyoruz. İletişim i̇şte yapabildiğimiz... Bütün boktan süreçler artı değerden kaynaklanıyor abi. Şimdi Zanzibar geldi aklıma. Bakın kazadan önce de oraya gidecektim diyorsun. Bir evvel gittiğimde geçen sene Temmuz'da adamların üstünden pandemi geçmiş. Kimse maske diye bir şey nasıl kullanacağını bilmiyormuş. Öyle geçmiş yani. Baya yukarıdan geçmiş. Bunlar hiç fark etmemişler. Mesela... <gülüyor> Ölenler de Allah'tan ölüyor zaten. Tabii. Şey de ölüm falan da doğru dürüst yok. 30 sene önce nasılsa e, Zanzibar aynı. O gittiğimiz köy falan her şey aynı. E şimdi gitsem emin ol hiçbir şey değişmemiştir. Selamlaştığın bakkal aynı sıkkın suratla orada duruyordur falan. Şimdi oradaki bu şeyi sağlayan, bu stabiliteyi sağlayan şey ne? Bu kadar onları dirençli ve antikorlu yapan şey ne? Paraları yok abi. Yok, üretim yok. Biz burada büyümek için gerekli kaynağı, yakıtı buluyoruz şey gibi işte bizim ver bakterileri yeterli ortamı. Zaten 24 saat içerisinde dünya ağırlığının 400 kat kadar kütleye ulaşsınlarmış. İyi ki o kadar yiyecek yok. O yüzden bakteriler o kadar üremiyor. O yüzden kanser o kadar büyümüyor. Sürekli sınırlandırılıyor. Ama biz işte artı değer ürettikçe, şehrin problemi bu, orada artı değer üretiyorsun. Ürettikçe de büyüyebiliyoruz. Yani buradaki iğrenç köpük benim yaşadığım yerden kaynaklı. Ben Zanzibara gideyim. <gülüyor> en güzeli var. Mı? Burada yani şunun altını çizmek istiyorum. Bu insani bir aklın kişisel bir tercihi değil. Değil evet, değil. Evet, evet. Ben evrimsel bir öykünün devamlılığı yani bir örüntü okuma devamlılığıyla alakalı gibi. Aynen öyle. Bu bizim şeyimiz de var. Yani hep işte fabrikalarda yazıyor mu? yalnızken korkuyoruz çünkü tek başına hayatta kalamıyoruz. 5 kişiyken güvendeyiz ama 10 kişi olsa daha güvende olacağız yani. Bütün sistem bu. Evet. Ve büyütmeye çalışıyoruz. Ama yani çılgana da çıkarmamak lazım. Yani oraya doğru gidiyoruz. Mesela şu anda Bağdat Caddesi trafiği 2023 oldu ama <gülüyor> Bağdat Caddesinde insan yani insan seyahat etmesi mümkün değil artık yani. E, zıtlıklarımız biz, biz dünyanın tümünü zıtlıklarla algılıyoruz ya, yani siyahlar, beyazlar, iyiler, kötüler hikayesinde. Dünyayı bir bütün olarak anlayıp, çevresi, ya homojen yapısı, a biz bizeyiz, bunlara da yardım etmek gerekiyor. Dünya, dünyanın bu halini anlayabilecek bir zihin için bu halin dışındaki bir ötekiyi bulmamız gerekiyor. Şimdi bu ötekiyle ilgili uğraştılar, meteorları bir öteki gibi yaptılar ama aslında bize biraz uzaylı lazım. <gülüyor> Gerçekten bir uzaylı ve korktuğumuz, kaygı duyduğumuz bir uzaylı lazım. Korktuğumuz ve kaygı duyduğumuz bir uzaylı da biz kavramını dünyada, biz bu ağaçta biz, bu hayvanlarda biz duygusunu kolaylıkla geliştireceğiz. Pandemi sözde bunu yapacaktı ama <gülüyor> pandemi kısa bir dönem bunu acık yapar gibi oldu ama kısa geçti. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> tamam ne yaptın? Kıs i̇ki sene gözünü seveyim. Ben bile evde sıkıldım. Evet ben ben bile sıkıldım evde yani. Allah beterinden sakladım da inşallah. Independence Day filmi gelmeden <gülüyor> biz insani bir yol bulalım yani ayrısıyla bakalım. 2023 umuyorum herkes için tüm süreçlerini, madem 2023 videosu yapıyoruz, hadi öyle, evet. bir, öyle bir şey <gülüyor> şeyde be, Benim iyi dilek şeyim şu, yani kendimle alakalı dilediğim şey de o. Planlayıp yönetebildiğiniz haftalarla geçsin. Sizin düşündüğünüz gibi organize olacak şekilde geçsin. Ee, benim iyi dilek hakkımı ben böyle kullanayım. Muhtemelen bu videoyu kıs bir kısmınız hala bir başarısıyla izliyor olabilirsiniz. <gülüyor> o yüzden çok da şey yapmayın. Gördüğünüz gibi bugün de bir fark yok. Şöyle bir etrafınıza bakın. Her zaman söylediğim gibi yılbaşından, aybaşından beklediğimiz şeyleri saat başından ve dakika başından beklemeye başladığımızda hayatımız düzelecek. Yani teorikte buna hiçbir engel yok. Yani şu anda her dakika başı yeni bir şans, yeni bir başlangıç. Her saat başı hakeza. Dolayısıyla yılbaşını, aybaşını beklemeyelim. Bak bekledik ne oldu? Yine geçti. Dolayısıyla inşallah bir sonraki saatiniz çillok gibi olsun efendim. Evet. Küçük kararlar büyük sonuçlara gider. Aynen. Kesinlikle. Çok güzel derledi topladık.